Yok bu çocuk da diyor ama diyor bir şey var diyor, bu çocuğu diyor. Şansı yok diyor ya. Haydi bakalım öğret bana be. Şimdi aynı şekilde sağ a sahayla... Aa kamera açısı iltik değişik. Bir dakika vurma, vurma. Tamam blok, aynı şekilde at moment. Tamam bunlar okey, bunlar okey. Hocam leg kick'ler falan. O, ne oluyor lan? Oh! Oğlum bayağı değişik. Bayağı değişik bu arada. Oo! Oh, oh. Bir dakika söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şu grappling'i anla. Anlamasın. Sen. Oyun bir tık yavaşlamış. Sanki diğeri böyle. Oğlum biraz daha sanki simülasyona dönmüş. Ne yapıyorsun? Oğlum nasıl kurtul? Hocam bir oyunu öğret bir şey yap ben anlamam. Bu Dur bek. Ya da dur ya. Tamam bir kontinlayalım. Birazdan döneceğim oraya. Bayağı sayfa var. Aa! Sokak dövüşlerinden. Zaten hikayede böyle mi gidiyoruz? Bana bir şey. Öğret Aman Agui. Koşu ayaktan gitmiş ayaktan. Orada salıp koşlu abi. And so, E tamam. Aynen aynen keşfediyor işte de. Baktım böyle bir hesap yoktu. <gülüyor> Güzeldi diyor. Helal diyor. Hocam dedim ben geldim. Hoca artık böyle yetenek avcısı olmuş hoca yetenek check this but oh Lt ltrb like we'll Lt, LT. Ha? Ha. dur kamera sizi görün oraları şöyle Rb şey y yeah. Tak tak tak Tak tak tak X, Y, B X, Y, B X, Y, B Y artı B Gelmiş mesela xyb xyb xyb tamam xlb y oğlum bir tık çoğulmuş lan tamam okey okey tamam hocam bize de çok şey vermeyin de Now Tamam hocam. Kamera mı yamuk? Sikter ya kamera çok yapma. Çok bu çok oraya takılmayın kamera. Evet. Heh, bana bunları göster ya. Ben bilerek dayak yediktim amına Bloktayım şu an hocam. Tamam vur vur. E, yedim amına kodumun. Mesela blokta pıt diye yiyebiliyorum şu anda. Tamam. LRT okey. Eskisi gibi bu. Tamam hocam. Hocam bunlar var bu zaten bende. Bu eski oyunda da vardı. Ee, oha. E bunu nasıl yapıyor zaman okuyum aynı anda? Ee, oha. Güzelmiş bu. Bak sağ yapıyorsun aynı anda basıyorsun böyle tam yaparken vuruyor. Bak. O animasyonu bozup bunu yapıyor. Bir dakika. Aynen bak. Bunlar var ya tüm dengeleri değiştirir bu oyunda artık yapamıyorum. Bir kere şöyle bir kere şöyle. Tamam. 30 saniye engelleyeceğim. 15 saniye. min Yaptım hocam. Working there. Technique Eyvallah. Eyvallah hocam. Eyvallah. Kevin Gunnett demiş. Woo! Oyun sonunda bunları unutmazsam ben narada de değilim. Baba yok yok. Önceki oyundan hakim mi ya biraz. Birçoğunu unutmam da. Yeni şeyler var cidden onları böyle tam artık ezbere almak lazım. Evil'in sokaktayız şu an aslında. Sokak kafes dövüşü bu. Bu adamı kendi imkanlarına indirmem lazım dayı o benim. Vah bir. Dur dur. Ko attır yeme bak bunları. Böyle direkt direkt direkt direkt. Oy! Burası çok güzel olmuş. Tamam. RT e access submission LB advanced grappling RT Tamam. Tren... Amına kudumu RT hangisiydi ya? He tam tam doğru. lazım öyle. Aparkatımı da edeyim. Adam da ne düşmedi aman agolo. Ne diyorsun? Ne diyorsun? bu! Ne diyorsun? Mekanikleri kez, işte bu be. Sonunda var ya, Real UFC gibi şunları yapabileceğiz ya. Oğlum bu çok iyi, bak böyle bir şey yoktu. Lan dur daha ilk adamı yendin Yok ben şu an Ben şu an neyde hype'lanıyorum biliyor musun Bizimkilerle oynayacağız ya Evet grafikler aynı Onda bir şey var ama ps 5te Farklı olur kesin o Şimdi bizimkilerle olan da Çok farklı olacak mesela Çağrı ile oynadığımızda Ferit ile Efe ile falan Bir çözmek lazım yani Aynen daha çok güncelleme de gelir. Kan efekti falan var aynen. Birden ekran böyle kan oluyor. Benim para yatırmam lazım ya bu oyuna. <gülüyor> para yatır diyenler.